Olmuyor. Bütçemiz bir türlü el vermiyor ya. Allah Allah. Bu çocuklardan birini özel okula almamış ya. Ya da neyse Sen kozmetik alacağım. Onlar mı kızlar? Ailenin kozmetinden kızla İsmail. Doğru dedim, Kendime bu kötülüğü yapmamalıyım. Hatta onu bir tıkarttırayım ki gözüm gönlüm şenlensin. Allah'ım ya yarabbim Allah ya. Ben sadem dedim, ben sadem. Nereden oldu bizim okutay sizin Ne kadar oldu? 37 bin lira oldu. 37 bin lira ha. Hişanmazsak? Olmuyor değil mi? Olmuyor tabii. Ben sana dedim ya.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 Hangisi daha çok puan alırsa özel okulda kalmaya devam edelim. Zaten bunlar sürekli bir sınava girmiyor mu? LSS'i var, LGS'i var, ABS'i var, ESD'si var, AMK'si var. AMK'ni? Ee, azıcık mantıklı konuş. Neyse git, çalar gelsinler. Söyleyeyim ne yapalım? Ne Katma, Metin! Oh! <gülüyor> görmeyeceğim Yok. bir de odama girdiğini benden izinsiz. O zaman sen de odana girme, evet. görme beni. Kavga etme Otuş'a, kavga etme. Oturun bakayım çocuklar. Çocuklar, bizim sizinle bir şey konuşmamız lazım.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 Selamünaleyküm Suzan yenge. Aleyküm. Lütfen, bu efendisi söylemini bırakalım. Bırakalım bu imaj, bu sıfatı ya. Bu bizim imajına da bir yösellik katıyor. Ben bu imajı silmek için her saniye kalkıp fönü çektiriyorum. Lütfen bunlar görsün. Size nasıl hitap edeyim? Rafi deyim. Rafi? Rafine birisi. Peki, ne istedin Rafi? Ne isterim ya. Vallahi işimiz gücümüz apartman haydatlarını topluyoruz. Malum siz de biraz birikmiş. Allah göstermesin bir şey mi şey bizim için nasıl büyük bir Biz her ay düzenli olarak ödüyoruz. Hüseyi kızım kontrol edelim yavrum. <gülüyor> İki ay önce ödemediğiniz bir 750 lira daha var. İki ay önce gelen %18 priminden adatları 885 TL yapıyor. Bu hesap yapmış olursak... ...3200 TL yapar. Dilerseniz kuru üzerinden, euro, dolar ve ponselerinden ödeme yapabilirsiniz. Çocuk zehir gibi. Ya. Vallahi zehir gibi yapabilebilme eşitlere bak. <gülüyor> Vallahi ya kime çekmemişse artık benimle bir alakası yok.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 Peki Rafi, biz bu aydatı boy ödemezsek ne olur? He, ne olur? Sıkıntı olur. Yönetim çok katı. Baktım kirayı da geciktirmişsiniz. He, tamam onu biz bir şey şekilde halledeceğiz. Tamam, sıkıntı değil. Abi bak sen ihmal ediyorsun. Yapma bak, adam kızıyor lütfen. Ben tamam Allah Allah, sanki bana ev sahibi ya. Bana bak, <gülüyor> onu bunu bıraktım. Ben sana neye soracağım? Çocuğu hangi okulda okuyor? <gülüyor> Mahalli okulda okuyorum ben. Devlete sırtımı yasladım. Süper. Bak bu bizim iki gerizekalı var ya, bunlar da özellikle okuyor ha, özellikle okuyor. Bana bak, şey diyeceğim, bu ikisini sana versem, Üstüne de bir miktar. para versin, şöyle cebine sıkıştırsa Bunu vermez misin? Abi valla olsa dükkan senin.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 Ya Suzey sen de bana bir kahve yap ya başım çatla. Yapayım hemen. Biz bu fabo kaç para verdik. On beş bin TL. On beş gün içinde şov yapacaksın bana fabotu. Ben ne söyledim ya? Öttüreceksin o fabotu ben bilmem. Allah Allah. Nasıl yapıyorsun ya bunları? Çok kolay. İnternete soruyorum hemen cevap veriyor. Geçen gün sordum. Dünyada yalnız mıyız dedim. Bir baktım yedi milyar insan varmış. Yalnız değiliz. Çok ilginç ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Hani X'e değer veriyorsun ya. Onu karşıya atarken hatayı şurada yapıyoruz. X'e verdiğinde 3'te 1'i kendine versen belki de bu problemi hiç yaşamayacaksın. Ha demek ki X'e 15 versek onun 3'te işte biri 10 zaten. <gülüyor> Hayır kardeşim 3'te 1'i 8. <gülüyor> ya kardeşim matematikten anlamadığın gibi tarihten de anlamıyorsun ha. Geçen gün İstanbul'u kim fethetti Fatih Terim dedi. Fatih Terim bir kere İtalya'yı fethetti. Almışım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yargıyorsunuz. Yanlış varsındasınız ben size söyleyeyim. Papa arada önemli olan özel okula veya devlet okuluna gitmeniz değil. Önemli olan sizsiniz gençler.